Üçer Otogaz Mühendisinden herkese merhaba. Ben Emrah Çelik. Bugünkü montaj konumuz Land Rover Freelander. <gülüyor> Ekobus 2000. Yaklaşık 240 beygir gücünde bir aracımız. Direkt enjeksiyon turbo teknolojiye sahip. Biliyorsunuz günümüz şartlarında artık üreticiler emisyon kuralları gereği direkt enjeksiyon motorlara geçiş yaptı. Ee, doğal olarak da bu LPG'cilerin işini bir dönem zorlaştırmıştı ama artık teknoloji çok gelişti, LPG teknolojisi de çok gelişti. Artık e, direkt enjeksiyon araçlara çok sorunsuz dönüşüm yapılmakta. Tabii teknoloji ilerledi diyoruz, ee, LPG teknolojisi artık yine motor teknolojilerine adapte oluyor. Tabi burada LPG istasyonlarında e, sorumlulukları artıyor. Nedir e, konu? Eskiden MPI motorlarda yoruma dayalı bir montaj şekli vardı. Direkt enjeksiyonlarda yoruma dayalı bir montaj şekli yok. Belirli bir prosedüre uyulmak zorunda. Doğal olarak üreticinin öngördüğü parça yerleşimleri montaj esnasında kullanmak zorunda ki bazen parça yerleştirmek çok zor oluyor. Bu araçlarda kesinlikle ve kesinlikle montaj şemasına uymak zorunda. Tekrar söylüyorum. Doğru montajı şamasına göre montajı yapılmış ve doğru program yüklenmiş bir direk enjeksiyon araçta sorun yaşamazsınız. Bu aracımızda da Prince takılı. Müşterimiz sercini Prince'den yana kullandı. Prince VSA 2 diye. Bu sektörün amiral gemisidir. Benim bu araçlarda çok beğendiğim bir sistemdir Prince. Daha ötesini zaten tanımıyorum. Türkiye koşullarında ki dünyada da Zaten direk enjeksiyon konusunda e, prens başı çekmekte. E, müşterimiz yüzde da sarıfla kullanacak bu arabayı. Performans kaybolmayacak. Herhangi bir arıza şikayeti de olmayacak. Başka bir direk enjeksiyon montajında görüşmek üzere. Herkese iyi günler.